Bu anlamda kişiler size geldiği zaman e, tedavinin başlangıç aşaması nedir mesela kilo takıntısıyla ilgili size geliyor nereden başlıyoruz onlara destek olmaya? E, Şuradan başlıyoruz takıntıyla geliyorlarsa eğer ki başta bu takıntının kaynağına iniyoruz yani bu takıntıları e, açıyoruz diyebilirim. E, ...benim takıntım var diyor mesela kişi geldiği zaman kilo verme takıntım var. Tamam bu takıntılar nasıl geliyor? Bu iç ses sizin kafanızı bu kurcalayan sizi sürekli rahatsız eder. Bu iç ses size neler diyor. Ya bunu detaylandırıyoruz. Kişi aslında bunu gün içerisinde sürekli beyninden milyonlarca kez geçirebiliyor. Fakat yaz dediğiniz zaman örneğin bir durur hani evet. hangisini yazsam ne diyordu gibisinden. Ya bunu öncelikle netleştiriyoruz... Kişi bunu söylüyor sonra bunun farkına varıyor aslında. Evet bana hiç sesin bunu söylüyor, takıntılarım bana bunu söylüyor diye. O noktadan sonra da kaynağına inmeye çalışıyoruz. Nerede bir yanlışlık olmuştu? Acaba biz bilinçaltımızda bazı şeyleri yanlış mı kodladık? Bilinçaltı yapılandırmasıyla ve bunu e, ileriki seanslarda daha düzenli hale getir.